Değerli CNN Türkiye'nin tarafsız ana haber bülteni ile karşınızdayız. Bendeniz Ömer Tarık Mazat, harikabey.com Ana haber bülteni başlıyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda günün önü çıkan girişimleri sercim paylaşacağız. Ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal kanallarımızı şöyle bir tane tanesi olursak Pinterest Twitch Tarık Haber TV, Sosyal Cep Tarık Haber Değerli izleyenler, Pinterest Tarık Haber, Ok Tarık Haber TikTok Tarık Haber TV, Facebook Tarık Haber, Link Tarık Haber Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, Instagram Tarık Haber Twitter Tarık Haber 3, Reddit Grand Tabi YouTube Tarık Haber TV, VG Ömer Tarık Nasıl yaptığıyla yayınlıyız Diğer sosyal medya kanallarımızı tanıcak olursak bir kolay da yayındayız. Bir kolay kanalımız Star Haber TV'den üzere ulaşabilirsiniz. Nololay'da yayındayız efendim. Nololay kanalımız Tarık Haber TV'den müzeye ulaşabilirsiniz. Lik'e yayındayız. Lik'e kanalımız Tarık Haber TV'den müzeye ulaşabilirsiniz ve Up Canlı yayında yayındayız. Up Canlı yayındayız kanalımızda Tarık Haber TV'den müzeye ulaşabilirsiniz. Biz ilk haberimize başlıyoruz. Canlı yayında şarkı sözler geldi, bunu yapmayın diye yalvardım dedi, damdan düşen halinden damdan düşen anlar dedi. Bülent Arınç'tan canlı yayında İmamoğlu sözleri geldi, damdan düşen halini, damdan düşen anlar dedi ve eklediğin 22. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç katıldığı bir televizyon programında önemli açılımlarda bulundu. Mayıs ayında... Yapılması beklenen seçim altınmazsa Sinan Ateş'in ait ve gündemdeki diğer konulara ilişkin konuşan Arınç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen mahkumiyet kararı ve İstanbul seçimlerinin yenilenmesiyle ilgili kimin önüne farklı şekillerde geçerseniz o adamı büyütürsünüz, bunu yapmayın diye yalvardım ifadelerini kullandınız. Bülent Arınç'tan canlı yayında İmamoğlu sözleri Damdan düşenin halini damdan düşen anlar, dedi ve ekledi, bunu yapmayın diye yalvardım. 19 Ocak 2023-19.09 son güncelleme, 19 Ocak 2023-21.10 22. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.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 22. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç Habertürk TV'de gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Arınç, İstanbul Büyükşehir Belediye, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mahkumiyeti ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte haberin detayları. ve Arınç'tan İmamoğlu tepkisi. Bülent Arınç'ın açıklamalarından satır başlattı. Yirmi yıldan bu yana başarrol Sayın Cumhurbaşkanımızın seçmen kesiminde güvendiğimiz insan, bununla yola devam ederiz beklentisi vardı. Şu anda büyük ölçüde bu beklentiler karşılanıyor. Şu anda tam yeterli mi dersiniz? Ayıp, bu seçim kazanılmadan söyleyebiliriz. Yapılan mülakatta ikisi de aldı. İlhassa Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu seçimi kazanılmadan oluşturuldu. Muhalefetin kendi içerisindeki tutarsız hali adaylık noktasından başlayarak Sayın Davutoğlu'nun 6 tane parti başkanı onay vermezse Cumhurbaşkanı herhangi bir şey yapamayacak. Eğer partilerden bir tanesi ayrılırsa kriz çıkacak sözleri esasen tedirgin olan seçmen tarafından daha da Olumsuz bir beklenti ortaya çıktı. Bunun da sayın Cumhurbaşkanımıza yönelme konusu Sinan Ateş Cinayeti Rahmetli Sinan Ateş'i tanımam Vefatıyla beraber içimizde dolayı bizim herhangi bir şey söylememiz doğrudan bir tarafta yer aldığımızı söylenip bir edilebiliyor. Bir Müslüman olarak arkasından, Fatiha'ları, Yasin'leri okuduğumu söyledim. Bu konuda yorum yapmak istemedim. Tam da olayın üzerine gidilirken, sen ne karışıyorsun deyip hazırda bekleyen insanlar var. Bunlar küfür ve hakaret dinleridir. Nerede olduklarını herkes bilir. Orada birer bakan hocamızın örneğini verdim. Böyle hususlarda derdi ki, mesela bu kardeşimizin vefatında diyelim, hakikaten bu alçakça cinayet ama burada savcılık soruşturma açtı. Benim için teminat şudur. Sayın Cumhurbaşkanımızın yakınlarından aldığım bilgiye göre bu hadiseden fevkalade üzülmüş, bunu araştırıp bulacaksınız, bana sonucunu getireceksiniz demiş. Diğer tarafa baktığınızda aynı camia içinde farklı isimler farklı şeyler ortaya koyuyorlar. Bunların bir kısmını tanıyorum. 80 ülkücüleri beni gerçek abileri olarak kabul ederler. Ben Manisa ülkücülerinin davasını üç sene takip etmiş insanım. Siyasi anlamda hiçbir zaman ülkücü olmadım ama ülkücülerin davasına yürekten inanan insanım. Kanımız aksada zafer İslam'ındır diyen insanlarla hiçbir ayrılığım olmadı. Bu konuda bildiğim bir şey yok. Suç belli, cinayet. O suçlular araştırılırken, bence budur, şudur demek esasen doğru değil. Bugün çok değer verdiğim gazeteci arkadaşımız bana mesaj atmış, madem suçluyu biliyorsun niye söylemiyorsun diye. biliyorum da suçluyu bilmiyorum. Rahmetli Sinan ateşe gönlümden parça koparak üzüldüğümü ifade ediyorum. Küçük yaşta babasız kalmış, eşinin acısıyla yanıp tutuşan hanımefendiye karşı yapacağım deyim hanıme anlamda yapmaya çalışıyorum. Cumhurbaşkanı bu seçimde... Sayın Ahmet Necdet Sezer'in görevi bitmişti. 5 ay daha Sayın Sezer Cumhurbaşkanı... O gün Sezer'e bir şey demeyenler vardır. Anayasanın 116. maddesi halen yürürlükte. Sayın Cumhurbaşkanı bu seçimde, ki bir ay önceye alınmış seçim, bence adaylığını koyabilir. Buna karşı çıkılmasını muhalefet açısından doğru bulmam. Meydana çıkarken baş ve gibi çıkarsınız. Aday olamazsınız diye mazaretler üretirken, bir kısmı hukuki, bir kısmı siyasi. Seçim kanunu, Nisan ayından önce olursa biz de seçime varız, demişti Altınlı Masa. Cumhurbaşkanı 14 Mayıs'ı, Bahçeli de 14 Mayıs'ı işaret etti. Bu tarihte yeni seçim kanunu uygulanır diye düşünüyorum. Bu benim şahsi düşüncem. Hukuki, siyasi görüşlerine önem verdiğim Taha yol, Fehmi Koruda kesinlikle aday olamaz konusunda. Beni bağışlasınlar. Yeni seçim kanununda geçerli olduğu kanaatindeyim. 14 On... 14 Mayıs'ın arkasında çok durduk. Sayın Cumhurbaşkanımız, yeter artık sözde kararda milletindir dedi. Biz bu seçimle çok seçim kazandık. O günün otokratik rejimine karşı Menderes ve arkadaşlarının, yeter söz milletindir sloganıydı. Bugün bunu tekrar kullanacağız gibi düşünüyorum. 14 Mayıs isteyen istediği şekilde konuşabilir, önemli olan milletin vereceği karar ne masanın toplantıları, ne konuştukları, hangi bildirileri yayınladıkları konusunda çok ilgili değilim. Kendimi bununla ilgili sorumlu görmüyorum doğrusu. İttifak sistemini biz getirdik. Bu ittifak sistemini biz getirdik. Cumhur İttifakı getirdi. Bütün partilere eşit olarak bazı haklar tanıdığına inanıyorum. Cumhurbaşkanı yardımcıları diye anayasada tabir var. Sayın Fuat Oktay'la devam ediliyor. Yarın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı sayısını arttırabilir. Kulağıma geldi, her birisi Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak, partilere belli miktarda bakanlık verecek. Bu anayasa hükümleriyle açıkça çelişen uygulama. Cumhurbaşkanı karar alırken bizim onayımız olmadan almamalı, diye bir söz anayasa ile bağdaşmaz. İstişare mekanizması olacak, olmayacak onlar düşünsünler. Kendileriyle de daha önce görüştüm. Bizler uyuyorduk. Davutoğlu bakan olduğu gün ben de bakan oldum. 2014'ten sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bizim onayımızda başbakan oldu. 13 seneye yakın başbakan yardımcılığı yaptı. Dışişleri Bakanlığı, baş müzakerecilik yaptı. Ben hükümet sözcülüğü yaptım. Cemil Çiçek'ten almıştım. Onlar haindir, sözünü kullanmadım. Biz bu işi layıkıyla yaptık. İçeride konuşulanları benim çok iyi ambalaj için sunmam lazımdı. Bunun altında ben yıllarca ezildim. Bunun kadrini, kıymetini başkaları bildi mi bilmedi mi? Biz hükümet içerisinde olup biten, hükümet üyeleriyle ilgili konularda birbirimizin özel durumlarını, kamuoyunun bilmemesi gereken şeyleri dışarıda konuşmamalıyız. Bu iki insan ayrı parti kurdular. Bizimle mücadele ediyorlar. Kökten yanlış. Aramızdaki geçmişteki kader beraberliğini yıkar anlamına gelmez. Ben hiçbir zaman onlar haindir sözünü kullanmadım, kullanamam. En özel durumları birlikte yaşadık. Cüneyt Arcayürek kalemi keskin gazeteciydi. Toprağı bol olsun, bizden yaşça büyüktü. Rahmetli Demirel'in yanında danışmanlık yapmış. Görevden ayrıldıktan sonra içeride ne olup bittiyse, Sayın Demirel'i derencide edecek pek çok şeyi hatıralarında yazmış. Bu neden yazılır? Biz hükümette en önemli kararları aldık. Bunları son çıkan kitabımı okusunlar. Orada yaşadığımız olaylardan. Süleyman Şah Türbesi'nin oradan alınıp, buraya getirilmesi. Bunu CHP çok kullanıyor. Bu işi tehlikesine karşı alınmış karardır. Musul'da neler yaptık, insanları kurtardık. Ben bunları anlatmam, anlatamam. Ben Sayın Babacan'a da Sayın Davutoğlu'na da çok kırıcı olmamalarını düşünüyorum. Babacan'ın sözlerine tepki. Birilerinin elini ovuşturup da ne güzel birbirine laf söylüyorlar demesine gerek yok. Bizler birbirine laf yetiştiriyor diyemeyiz. Kimseyi itham etmeden genel prensipler içerisinde yaptıklarımızı ortaya koymalıyız. Sayın Babacan kıymetli insandır. Ekonomiyi ben düzelttim, 6-0'ı ben attım diyor. Beraber bakanlık yaptık. Ben çok önemli konularda başbakanın siyasi iradesi olmadan adım atmadım. Bizim hükümette bulunduğumuz dönemlerde Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın hayır dediği hiçbir şey yapılmamıştır, aslan payı ona aittir. Bunları ben yaptım demek yerine Sayın Başbakan'ın izniyle biz yaptık, hep beraber yaptık demesi lazım. Siz benim ağzımdan hiç duydunuz mu? Ben 11-12 bakanlığın içinde bulunduğu kurumun başındayım. Ekrem İmamoğlu'nun mahkumiyeti Damdan düşenin halini damdan düşen bilir, diyorlarsa Ekrem İmamoğlu ile başka olaylar arasında paralel kurmak çok mümkün. Ben 5 yıl ağır hapse mahkum oldum. İki sene sonra beraat ettim. Ardından milletvekili, meclis başkanı, başbakan yardımcısı oldum. Sayın cumhurbaşkanı da hapis yaptı, başbakan oldu, şimdi cumhurbaşkanı. Bütün bunları yapan bir insanın, biz buna siyasi yasak getirelim, birileri getirsin derseniz, benim üç sene evvel konferanslara bakınız, bu kişiyi büyütürsünüz. Hiç de emeline ulaşamazsınız. Kimin önüne farklı şekillerde geçerseniz o adamı büyütürsünüz. Bunu yapmayın diye yalvardım. Belki sakalım yok diye dinlemiyorlar. Her eyaşikar, bu hakim şöyle demiş, o hakim araya girmiş vs. hiçbir şey gizli kalmıyor. Bugün her şey ortada. Sosyal medya bir taraftan, ortaya çıkan fotoğraflar diğer taraftan. Bunlar ilgini çekebilir. Yeni ds9 siz Haber <gülüyor> bütçelerimiz devam ediyor Değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız Ve diğer haberimize geçiyoruz <gülüyor> Seçim tarihi resmi olarak ne zaman açıklanacak Tartışmalara son noktayı koydu değerli izleyenler Son dakika haberleri bile adı... Başkanı Bekir Bozdağ, seçim tarihi değişiklik zamanı açılacak diye dedi. Sonra ka haber göre atarit Bakanı Bekir Bozdağ katıldığı camiyeinde seçim yasasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bir yıllık süre seçim tarihine göre belirlenir yani diyen bozda seçim kanununun kanunlarındaki değişikler Nisan'da yürürlüğe girdi. Değişikler aynen uygulanacak ifadelerini kullandı. Bakan bozda seçim tarihiyle yani kanunlar, ilgili de. Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtemelen Mart ayında bu, bu yönde bir karar alacağını tahmin ediyorum." dedi. Son dakika Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu. Seçim tarihi resmi olarak ne zaman açıklanacak? 19 Ocak 2023 20:40 son güncelleme 19 Ocak 2023 21:32 Son dakika haberi, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ katıldığı canlı yayında, seçim yasasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bir yıllık süre seçim tarihine göre belirlenir, diyen Bakan Bozdağ, seçim kanunlarındaki değişiklikler Nisan'da yürürlüğe girdi, değişiklikler aynen uygulanacaktır, ifadelerini kullandı. Bakan Bozdağ seçim tarihiyle ilgili de, Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtemelen Mart ayında bu yönde bir karar alacağını tahmin ediyorum, dedi. Takip et. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Haber Global'de yayınlanan Mine Sarı ile müzakere özel programına konuk oldu. Mehmet Ajet, Nedim Şener ve siyaset bilimci Profesör Doktor Hasan Basri Yalçı'nın sorularını yanıtlayan Bozdağ, 2023 seçimleriyle ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları. Kıymetli bakanlarımızın, başbakanlarımızın görev yaptığı, Türkiye için önemi olan bir yer. Burası, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmesiyle yönetim merkezi Beştepe'ye taşındı. Eski başbakanlık binası da Adalet Bakanlığı uhtesine bırakıldı. Burasının tarihi müze olarak değerlendirilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığımızın bir talimatı var. Cumhuriyet'in 40 yıllarından beri buralar çok önem arz etmiş. Türkiye'nin kalbi burada atmış. Ben de geçmişte burada görev yaptım. Seçim tarihi 14 Mayıs'ta mı yapılacak? Seçimlerle ilgili önemli düzenlemeler hem anayasamızda var hem de seçim kanunlarımızda yer alıyor. Anayasa'da seçim kanunlarında yapılan değişiklikler bir yıl içerisinde yapılan seçimlerde uygulanmaz der. Bazıları bunun seçim sürecinin başlangıcını kastettiğini söylüyor. Burada kasıt, seçimin yapıldığı tarihe göre yapılır. Seçimin yapıldığı tarihe göre bu hesaplama yapılır. Seçim kanunlarında yapılan önceden de değişiklikler var. 12 Haziran 2011 seçimleri yapıldı, YSK gündemine geldi, oradan bir karar çıktı. Çok net şekilde ifade ediliyor. Mayıs'ta bir yıl oluyor. Derhi yazan üyeler de diyor ki, 12 Haziran'da yapılacak seçim için uygulanmaz çünkü seçim süreci takvimi esas alınır diyorlar. Burada YSK'nın kararı var, seçimin başladığı tarihe göre yapılır diye. Her değişiklikten sonra bu konu tekrar gündeme geliyor. Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, bir yıl içerisinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz, diyor. Biz bu bir yıllık hesabı seçim tarihine göre mi, seçim başlangıcına göre mi yapacağız? Bunun seçim tarihine belirlenmesi gerektiğine karar verilmiştir, aksi de düşünülemez. Bir yıllık süre seçimin yapıldığı tarihe göre belirlenir. Nisan'da yürürlüğe girdi ve Mayıs'ta bir yılı geçen bir süre olduğu için seçim kanunlarında yapılacak değişiklikler, aynen uygulanacaktır. Bu hesaba yapanlara bir de şunu söylemek lazım, ne menfaatleri var. Sizin dediğiniz gibi olduğunda Mayıs'ın hangi tarihi olursa olsun bir yıl oluyor. Barajı da 7'ye indirdik, bunların dediği olursa, barajla ilgili kısım da uygulanmayacak. Barajı indiren uygulamanın olmasını istiyorlar mı, istemiyorlar mı? Sadece buralara biraz şaibe düşünmek için başlatılan bir tartışma bu. 2011 yılında YSK'nın verdiği 140 numaralı kararı, hepsi çok iyi biliyor. Bir tartışmanın olmadığını çok iyi biliyorlar. Bir erken seçim yok. Anayasa bu konuda doğru kavramı kullanıyor. Seçimin yenilenmesi diyor. Zaten seçim kararı alındığında anayasal ifade seçimin yenilenmesidir. Doğru ifade budur. Ancak seçimin yapılması gereken tarihten öne çekilmesi yenilenme gerçeğini ortadan kaldırmaz, biraz da takvimin öne alınmasıdır. Burada bir erken seçim yok. Seçim için konuşulan aymayız. Buna erken seçim demek, erken seçimle ilgili kavramları doğru kullanmamak olur. Seçime yıllar varken seçim kararı alındı. Tarih ne zaman açıklanacak? ile ilgili herkes bir değerlendirme yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtemelen Mart ayında bu yönde bir karar alacağını tahmin ediyorum. Bunlar ilgini çekebilir. Bu resimde ilk gördüğünüz şey kişinin... Ama haber devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir beklemlerdeyiz ve diğer haberimize geçiyoruz. 20 dakikada 2-2 go gol geldi değerli izleyenler Fenerbahçe silahı Türkiye Kupası'nda turuna kalmak için savaşıyor ve şu anda Fenerbahçe 1-1 beraber Çaykuruz Fenerbahçe Fenerbahçe'de golü Mihazla hiç 12. dakikada kaydetti. Çaykuruz e ise 26. dakikada Sinan Osmanoğlu kaydetti. Bu Maç Ülker Stadyumunda oynanıyor. Maçı Bahattin Şimşek yönetiyor değerli izleyenler. Bu ...maçı canlı anlatımlarla sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Z kuşağı anketinden çarpıcı sonuçlar geldi. Kime oy verecekler? AK Parti'nin sıralaması geldi. Değerli izleyenler, kime uy verecekler? AK Parti ve CHP'nin sıralaması. Z kuşağı anketinden 2023 seçimlerine artık sadece Aydar kaldı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan... 14 Mayıs tarihini işaret etmesi sonrası seçim anketleri de hareketlendi. Özellikle Z kuşağının ağırlıklı olarak hangi partiye oy vereceği merak konusu oldu. Bununla ilgili oracı araştırma yaptığı yeni bir anketin dikkat çeken sonuçlarını paylaştı. İşte Z kuşağının oy tercihi ve AK Parti'nin sıralaması. Kime oy verecekler? AK Parti ve CHP'nin sıralaması. Z kuşağı anketinde dikkat çeken sonuçlar. 19 Ocak 2023 18.32 son güncelleme, 19 Ocak 2023 18:51 2023 seçimlerine artık sadece aylar kaldı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs tarihini işaret etmesi sonrası seçim anketleri de hareketlendi. Özellikle Z kuşağının ağırlıklı olarak hangi partiye oy vereceği merak konusu oldu. Bununla ilgili ORC araştırma, yaptığı yeni bir anketin dikkat çeken sonuçlarını paylaştı. İşte Z kuşağının oy tercihi ve AK Parti'nin sıralaması. Takip et. 2023 seçimlerine kısa bir süre kala anket şirketlerinin kamuoyu araştırmaları da hız kazandı. Seçim anketleri farklı şehirlerde, çok sayıda seçmen ile gerçekleştirilirken özellikle bir grubun oy tercihi çok merak ediliyor.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 ORC araştırma 13-17 Ocak 2023 tarihlerinde 2160 kişi ile gerçekleştirdiği araştırmada Z kuşağı seçmenlerine bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusunu sordu. Seçimlere 4 ay kala Z kuşağının oy tercihleri ve partilerin aldığı oy oranları şöyle sıralandı. CHP, 21,9 İyi Parti, yüzde 21,1 Ak Parti, 15,1 Kararsız, 10,2 Milliyetçi Hareket Partisi, 6,9 HDP, 6,6 TDP, 5,1 Gelecek, 5,0 Zafer, 3,8 Deva, 2,5 Diğer, yüzde 2,8 Z kuşağı ile yapılan anketin sonuçlarında oy oranlarına göre CHP, %21,9 ile birinci sırada yer aldı. CHP'yi, 21,1 ile İYİ Parti, %15,1 ile AK Parti takip etti. ya'ndan kararsızların oranı ise, %10,2 olarak belirlendi. AK Parti'nin sıralaması Z kuşağı anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı. AK Parti, CHP ve İyi Parti'nin oy oranı yükseldi. OREC araştırmanın 22-27 Aralık 2022 tarihleri arasında Z kuşağı ile yaptığı ankette ise AK Parti'nin %13-9'luk bir oy oranına sahip olduğu gözlemlenmişti. Anket sonuçlarına göre CHP, %21,7 ile birinci sırada yer alırken İyi Parti %17,4 ile ikinci sırada yer almıştı. Kararsızların oy oranının 15,1 e ölçüldüğü aralık ayındaki araştırmada Milliyetçi Hareket Partisi ise 7,4 ile 5. sırada kendi yer bulmuştu. Bunlar ilgini çekebilir. An haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Net gol cool kaçtı değerli izleyenler ve karşı karşıya kaldılar ve diğer haberimize geçiyoruz. Fenerbahçe Dize Spor Maşını canlı anlatımlarla sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Son randevularında yaşandı Ronaldo ve Messi öyle bir şey yaptı ki değerli izleyenler. Messi ve Ronaldo'nun son karşılaşmasıydı. Herkesin bir şey yaptı ki mutlu seferler kahroldu. Son dakika haberine göre, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın kazanan Arjantin'in yıldızı Lionel Messi ile 5 Dünya Kupası'na gol atan tek oyuncu konumundaki Portekiz'in Cristiano Ronaldo. Belki de son kez hazırlık maçı da karşı karşıya geldi, milyonlarca futbol severin merakla beklediği karşılaşma öncesi ikinin buluşması ise herkesi üstü işte detaylar. Messi ve Ronaldo'nun son karşılaşmasıydı. Herkes ikilinin buluştuğu anı beklerken, onlar öyle bir şey yaptı ki, futbol severler kahroldu. 19 Ocak 2023 21:12 Son Güncelleme 19 Ocak 2023 21:12 Son Dakika Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'in yıldızı Lionel Messi ile 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu konumundaki Portekizli Cristiano Ronaldo, belki de son kez hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Milyonlarca futbol severin merakla beklediği karşılaşma öncesi ikilinin buluşması ise herkesi üzdü. İşte detaylar. Takip et. Lionel Messi Arjantin Yaş, 36, pozisyon forvet. Tüm istatistikler için tıklayın. Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi efsanesi son kez bir araya geldi. Riyad'da oynanan özel maçta Lionel Messi'nin takımı PSG ve Cristiano Ronaldo'nun kaptanlığını yaptığı Al Nassr, Al Hilal karması karşı karşıya geldi. Milyonlarca kişinin takip ettiği karşılaşmada, tüm gözler Messi ve Ronaldo'daydı. Maç önü selamlaşmadılar. Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun maç öncesi selamlaşmaması, aynı kareye girip poz vermemesi futbol severleri üzdü. Son zamanlarda birbirleri hakkında ılman açıklamalar yapan iki yıldız, maç öncesinde beklenildiği gibi birbirlerine çok da sıcak davranmadı. Messi attı Ronaldo yanıt verdi. Maçın üçüncü dakikasında ise, PSG'nin sol kanattan geliştirdiği atakta Neymar savunma arkasına sarkan Messi'ye havadan şık bir pas gönderdi. Sol çaprazda topu önünde bulan Messi, sol ayağının içiyle gelişine vurdu, Meşin yuvarlak uzak direkt dibinden ağlarla buluştu. Bu golün ardından Ronaldo takımını 34. dakikada beraberliği getirmeyi başarırken, tribünlerden büyük alkış topladı. Bunlar ilgini çekebilir. Ama haberlerimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlar biz ve diğer haberimize geçiyoruz. Üç partinin sürpriz destek geldi. Şartları da açıkladılar değerli. izleyenler son dakika haberimiz ABD partisi genel başkanı Özdağdan kılıçharmına çağır geldi. Eğer bunu yaparsanız destekleriz dedi. Son dakika haberine göre Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Özdağ, CHP'nin Atatürk'ün kurduğu milli üniten, laik devletten yanı olması ve özellikli çabalarının desteklememesi halinde Zafer Partisi, Adalet Partisi ve Doğru Parti'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı. Son dakika, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı. Eğer bunları yaparsanız destekleriz. 19 Ocak 2023-17-18 Son Güncelleme, 19 Ocak 2023 1750 Son dakika haberine göre, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türkiye Büyük Millet Meclisi önemli açıklamalarda bulundu. CHP'nin Atatürk'ün kurduğu milli üniten, laik devletten yana olması ve özellik çabalarının desteklenmemesi halinde Zafer Partisi, Adalet Partisi ve Doğru Parti'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı. Takip et. Son dakika haberi, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Türkiye Büyük Millet Meclisi, yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dikkat çeken çağrı yaptı. Özdağ, konuşmasında Zafer Partisi, Adalet Partisi ve Doğru Parti'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi için şartlar sundu. İşte haberin detayları. Yeni Aday Açıklaması Tek isim Mansur Yavaş. Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı. Bugün size yapacağım açıklamalar Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı niteliği taşıyor, diyen Ümit Özdağ, şunları söyledi. Sayın Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı olarak size bir öneride bulunmak istiyorum. Çevrenizde, Türk bayrağına tahammül edemeyen PKK artıklarının varlığını görüyoruz. Yine Adalet ve Kalkınma Partisi rejimini inşa eden saray artığı siyasetçileri görüyoruz. FETÖ ile iltisaklı sözde politikacıları görüyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün partisinin genel başkanı olduğunuzu hatırlayın lütfen. Onun koltuğunda oturuyorsunuz. Bu PKK artıklarını, saray rejimi artıklarını, FETÖ artıklarını yanınızdan uzaklaştırın ve tasfiye edin. Parlamenter Demokrasiye Geçiş Belgesi adında yayınladığınız belgede 1921 Anayasasından hareket ettiğimizi açıklamıştınız. Bunun devleti yeniden kurmak olduğunu siz de biliyorsunuz. İşte Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na sunduğu şartlar. Atatürk'ün kurduğu devleti sorgulamak kimsenin haddi değildir, hele Atatürk'ün kurduğu partinin hiç değildir, diyen Özdağ, CHP'ye çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı. 1924 Anayasasını temel aldığınızı açıklayın. Milli üniten ve layık devletten yana olduğunuzu, özellik çabalarını desteklemeyeceğinizi açıklayın. Türkiye'yi örtülü bir istila altına alan 13 milyon sığınmacı ve kaçağın gerekirse zorla ülkelerine yollanarak Türkiye'nin örtülü istilasını durdurma projesini benimsediğinizi açıklayın. Eğer bunları yaparsınız, kaybettiğiniz oyun çok daha fazlasını Türkiye Cumhuriyeti'ne sadık, Atatürk'e sadık yurttaşlardan alacağınız oylarla telafi edeceksiniz. Biz Zafer Partisi olarak makam-mevki kavgası vermiyoruz, vatan kavgası veriyoruz. Siz bu ilkeleri desteklerseniz, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete sahip çıkarsanız, o zaman Zafer Partisi olarak sizi destekleriz. Aynı zamanda Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu, benim aracılığımla sizi destekleyeceğini söyledi. Adalet Partisi Genel Başkanı vecdet Özde, eğer bu ilkelere sahip çıkarsanız, hiçbir şey talep etmeden sizi destekleyeceğini ifade etti. Sosyal medya Erdoğan'ı konuştu, Özdağ izledi. Bunlar ilgini çekebilir. Depresyondan nasıl ama haber bir devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Ama bakar anlaşma tamam işte giriş tarihi değerli izleyenler Peşiktaş'ın transferdeki ilk hedef olan... Vantend Abu Bakar, Almazsar ile olan sözleşmesini fesih etti. İşte İstanbul'a gelişti abi. Son dakika haberiyle süperlik için 12 Ocak tarihine başlayan ara transfer döneminde çalışmalarını süren taşta Gündem Winkend Abu Abakar. oyuncu o için tüm şartları zorlayan siyah beyaz ek ve müjde bir haber geldi. İşte detaylar. Beşiktaş'ın transferdeki ilk hedefi olan Vincent Abubakar Almassri ile olan sözleşmesini feshetti. İşte İstanbul'a geliş tarihi. 19 Ocak 2023 21:47 son güncelleme 19 Ocak 2023 21:47. Son dakika. Süper Lig için 12 Ocak tarihinde başlayan ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündem Vincent Abubakar. Borcu oyuncu için tüm şartları zorlayan Siyah Beyazlı ekibe müjdeli bir haber geldi. İşte detaylar. Takip et. Bu sezon Şenol Güneş ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Beşiktaş'ta bir numaralı gündem transfer. 12 Ocak'ta başlayan ara transfer sezonunda birçok isimle temaslarını sıklaştıran Siyah Beyazlıların listesinin ilk başında ise eski golcüsü Vincent Abubakar var. Haber var. Ve Gostun Manchester United'da transferi sonrası, bu boşluğu Abu Bakar ile doldurmak isteyen siyah-beyazlılara Kamerunlu golcudan heyecanlandıran bir haber geldi. İstanbul'a geliyor. Aspor'un haberine göre, Kamerunlu golcu Al Nasser ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile feshetti. Beşiktaş ile söz kesen golcü futbolcu, Cuma günü siyah-beyazlılar için İstanbul'a gelecek. Şartlar belli oldu. Abu Bakar, Beşiktaş'a 2-5-1 yıllık sözleşmeye imza atacak. 30 yaşındaki futbolcu, yıllık 2.5 milyon euro ücret ve 500 bin euro da bonus kazanacak. Beşiktaş'ta daha önce 2 dönem oynayan Abu Bakar, 2 şampiyonluk yaşamıştı. Bunlar ilgini çekebilir. 15.000 TL'ye kadar... Ana haber devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Türk Haberleri heyetler arasında F-35 mesaisi yapılacak değerli izleyenler, son dakika haberine göre Türk ve ABD heyetler F-35'i görüştü, 3. toplantı Ankara'da yapılıyor. yapılacak. Son dakika haberine göre Türkiye ve ABD savunma bakanlıkları F-35 savaş uçağı ile ilgili ikinci toplantısını 18 Ocak'ta ABD'nin başkenti Washington DC'de yaptı. Milli savunma bakanlığından yapılan açıklamaya göre bir sonraki toplantının ilkbahar aylarında Ankara'da yapılacağını bildiririz. Son dakika, Türk ve Amerika Birleşik Devletleri heyetler fe 35 görüştü. Üçüncü toplantı Ankara'da yapılacak. 19 Ocak 2023 20:28 Son Güncelleme 19 Ocak 2023 20:49 Son dakika haberine göre, Türk ve Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlıkları ve 35 savaş uçağı ile ilgili ikinci toplantısını 18 Ocak'ta Amerika Birleşik Devletlerinin başkenti Washington'da C.D. yaptı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bir sonraki toplantının ilk bahar aylarında Ankara'da yapılacağı bildirildi. Takip et. Son dakika haberi, Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlıkları heyetlerinin F-35 istişarelerine devam edeceğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ilki Ankara'da yapılan F-35 istişarelerinin ikinci turunun dün Washington'da C'de icra edildiği belirtildi. Açıklamada, heyetlerin istişarelerin devamı konusunda mutabık kaldığı, mütekip toplantının 2023 ün bahar aylarında Ankara'da icra edilmesinin planlandığı kaydedildi. Anadolu Ajansı Pentagon Sözcüsü Ayderden Türkiye'ye F-16 satışı yorumu Bunlar ilgini çekebilir. Bu el küçük görünüyor, Ana haber haberimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Tur penalty geldi. Palut sonrası Konyaspor'da değerli izleyenler İlhan Palut sonrası. Konyaspor ilk ilke maçında mağlup Türkiye oturum maçına Gaziantep Futbol Kulübü penaltılarla turladı. Zira Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turu mücadelesiyle devam ediyor. Son 16 tur karşılaşmasında Gaziantep Futbol Kulübü Konyaspor'a karşı karşıya geldi. Normal süresi sıvır sıvır eşitlikle tamamlanan mücadelenin uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca penaltılarda Gülen taraf Gaziantep Futbol Kulübü olduğu işte detaylar. İlham Palut sonrası Konya Spor İlke maçında mağlup. Türkiye Kupası son 16 turu maçında Gaziantep F.K. penaltılarla turladı. 19 Ocak 2023-2034 son güncelleme, 19 Ocak 2023-2034. Zira Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turu mücadeleleri ile devam ediyor. Son 16 turu karşılaşmasında Gaziantep F.K. Konya Spor ile karşı karşıya geldi. Normal süresi sıfır, sıfır eşitlikte tamamlanan mücadelenin uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca penaltılarda gülen taraf Gaziantep FK oldu. İşte detaylar. Takip et. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK ile Konya Spor karşı karşıya geldi. Kanyon Stadyumunda oynanan mücadelede Yiğit Arslan düdük çaldı. İlk maçına çıktı. Ponya Spor'da İlhan Palut'un ayrılığı sonrası Alexander Stanojevic yeni takımının başındaki ilk maçına çıktı. Karşılaşmanın 90 dakikası golsüz beraberlikte sonuçlanırken, mücadelede uzatma dakikaları oynandı. Penaltılarla yıkıldı. 120 dakikalık mücadelede gülen taraf seri penaltı vuruşları sonrası 7-6 lık skorla Gaziantep FK olurken, Stanishevik takımın başında çıktığı ilk karşılaşmadan malubiyette ayrıldı ayrılırken, takımını çeyrek finale taşımayı başardı. Son saniyede penaltı kaçtı. Karşılaşmanın son saniyelerine girilirken, Konya Spor penaltı kazandı 126. 2 dakikada topun başına geçen Bu İlerme vuruştan yararlanamadı. Uzatmanın uzatmasında gol geldi. Karşılaşmada uzatmalarında son dakikalarında Konya Spor 126, 4 dakikada Diyafi ile beraberliği yakaladı ve maç penaltılara gitti. Gaziantep FK çeyrek finalde. Seri penaltı vuruşları sonrası Gaziantep FK rakibini yedi, altı mağlup ederken bu sonuçla Konya Spor Türkiye Kupası'na son 16 turunda veda etti. Gaziantep peki çeyrek finale yükselmeyi başardı. Bunlar ilgini çekebilir. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. 72 kişinin hayatını kaybettiği meğer o sistem değerli izleyenler, Nepal'de 72 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili yeni gelişme yaşandı, o sistemin çalışmadığı tespit edildi. Nepal'de iniş yapmaya çalıştığı sırada düşen ve içindeki 72 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yolcu uçağının ineceği, Fahra Uluslararası Havalimanı'nda aletli iniş sisteminin çalışmadığı bildirildi. Nepal'da 72 kişinin hayatının kaybettiği uçak kazasıyla ilgili yeni gelişme. O sistemin çalışmadığı tespit edildi. 19 Ocak 2023-1952 Son Güncelleme 19 Ocak 2023-1952 Nepal'de iniş yapmaya çalıştığı sırada düşen ve içindeki 72 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yolcu uçağının ineceği Pokhara Uluslararası Havalimanı'nda aletli iniş sisteminin çalışmadığı bildirildi. Takip et. Nepal Sivil Havacılık İdaresi sözcüsü Vagannatner olan Pokhara Uluslararası Havalimanının bir ocakta faaliyete geçtiği bilgisini verdi. Nirola, havalimanında, uçakların güvenli bir şekilde iniş yapmasına yardımcı olan aletli iniş sisteminin 26 Şubat'a kadar çalışmayacağını söyledi. Kazanın nedeni bulundu mu? Merkezi Hindistan'da bulunan güvenlik önemlidir Vakfı'nın kurucusu Pilot Singh, aletli iniş sisteminin veya seyir yardımcılarının çalışmamasının kazaya neden olmuş olabileceği değerlendirmesini yaptı. Seyir yardım araçlarınız yoksa Nepal'de uçmak çok daha zor ve uçuş sırasında sorun yaşandığında pilotlara daha fazla iş yükü biniyor, ifadesini kullanan Sinch, aletli iniş sisteminin olmayışının Nepal'deki hava güvenliğinin yeterli olmadığına işaret ettiğini aktardı. Otopsi için hastanelere çağrı bu arada, Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Daval, kazada hayatını kaybedenlerin aileleriyle bir araya geldi ve otopsi sürecinin hızlandırılması için hastanelere çağrıda bulundu. Avacılık uzmanları uçağın alçak irtifada kontrolden çıktığını iddia ederken, ülkede son 30 yılın en ölümcül kazası olarak kayda geçen olayın kesin nedeni henüz belirlenemedi. Uçuş Güvenliği Vakfı'nın verilerine göre, Nepal'de 1946'dan bu yana 42 ölümcül uçak kazası meydana geldi. Ne olmuştu? Başkent Katmandu'dan Pokhara'ya gitmek üzere havalanan Yeti Hava Yollarına ait ATR-72 tipi yolcu uçağı, 15 Ocak'ta Seti Nehri Vadisi yakınında düşmüştü. Devlet Televizyonu, Himalaya Dağları'nın eteğindeki sert bölgede düşen uçaktan alev ve duman çıktığı görüntüler yayınlamıştı. Pokhara Uluslararası Havalimanı'na 1,6 kilometre mesafede Seti Nehri Vadisi yakınında düşen uçakta bugün itibariyle 72 kişinin cesedi bulundu. Çevrim içi Hava Trafiği Takip Sitesi, filiktradar24.com verilerine göre, kaza yapan 15 yıllık ATR-72 tipi uçak, güvenilmez verilere sahip bir sinyal aktarıcı ile donatılmıştı. Başbakan da kazanın soruşturulması için 5 kişilik komite kurulmasına karar verirken, ülke genelinde bir günlük ulusal yaz ilan etmişti. Düşen uçağın kara kutusu 16 Ocak'ta bulunmuş ve incelenmesi için Fransa'ya gönderileceği açıklanmıştı. İlginizi çekebilir. Dünyanın konuştuğu kazadan sadece 20 dakika önce çekmişti. Hala ve devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir devam edecek ve diğer haberimize geçiyoruz. <gülüyor> Güneş videosundan bütün vatandaşlar bile şaşkına döndü. O anlar kameralara ambeyen yansıdı. Lisedeki kızların Vatandaşları bile şaşkına döndüren çok hava gazı onlar kameralara yansıdı. Kocaeli'nin İzmir şehinde lisedeki kızları saç baş saç başa birine girdiği Kavada bir kız çok cihaz kullanınca vatandaşlar bile şaşkına döndü. Liseli kızların vatandaşları bile şaşkına döndüren şok cihazlı kavgası. O anlar kamerada. 19 Ocak 2023 17.02 son güncelleme 19 Ocak 2023 17.07 Hocaeli'nin İzmit ilçesinde liseli kızlar saç saça birbirine girdi. Kavgada bir kız şok cihazı kullanınca vatandaşlar bile şaşkına döndü. Takip et. Olay, dün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin arkasında bulunan otoparkta meydana geldi. İddiaya göre iki liseli kız grubu henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı birbirine girdi. Yumruk yumruğa kavga eden kızlardan birisi yanında getirdiği şok cihazını, kavga ettiği kızın üzerinde kullandı. Çıkan sesler, kavgayı ayırmak isteyen vatandaşları şaşkına çevirdi. Ve hemen belediyenin güvenlik görevlileri girerken birbirlerine ağza alınmayacak küfürler eden grup güçlükle ayrıldı. Şok cihazına güvenlik görevlileri el koydu. Kızlar ise bölgeden ayrıldı. İHA Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Diğer haberimize geçiyoruz. Herkes bunu merak ediyor. Kar yağışı ne zaman gelecek? Tarih verildi. 3 güne dikkat değerli izleyenler. Son dakika haberine göre ka, son dakika haberine göre kar Türkiye'ye ne zaman gelecek? Bekleyen yağışın uzmanlar tarih verdi. 3 güne özellikle dikkat çekti. Son dakika haberine göre Türkiye önceki yıllara göre sıcak bir kış geçiriyor. Vatandaşlar ise en çok kar ne zaman yağacak sorusunun yanıtını merak ediyor. Bekleyen soğuk havaların gelmemesi uzmanlara şaşırt, şaşırt Şaşırtırken kar yağışı ile ilgili tarih verildi. Peki beklenen yağışlar çok etkili olacak mı? Hangi üç günün soğuklar etkisini arttıracak? İşte önümüzdeki günlerin hava durumuyla ilgili detaylı Son dakika kar Türkiye'ye ne zaman gelecek? Beklenen yağış için uzmanlar tarih verdi. Üç güne özellikle dikkat çekti. 19 Ocak 2023-18.54 Son güncelleme, 19 Ocak 2023-18.54 Son dakika haberi, Türkiye önceki yıllara göre sıcak bir kış geçiriyor. Vatandaşlar ise en çok kar ne zaman yağacak sorusunun yanıtını merak ediyor. Beklenen soğuk havaların gelmemesi uzmanları da şaşırtırken kar yağışı ile ilgili tarih verildi. Peki beklenen yağışlar çok etkili olacak mı? Hangi 3 gün soğuklar etkisini artıracak? İşte önümüzdeki günlerin hava durumuyla ilgili detaylar. Takip et. Son dakika, Ocak ayının son günlerine gelirken beklenen soğuk havalar ve kar yağışı kendini henüz göstermedi. Bazı bölgelerde ise mevsim normallerinin üstünde yes. sıcaklıklar yaşanıyor. Doğu kesimlerde özellikle yüksek bölgelerde kar kendini gösterdi ancak batı kesimler istediği yağışları henüz alamadı. Yağışların etkisini gösterememesi kuraklık riskini artırırken uzman isimlerden umutlandıran bir açıklama geldi. PRT Haber'de yer alan habere göre, Ocak ayının son günleri için kar yağışı tahmininde bulunan uzmanlar 3 güne özellikle dikkat çekti. Peki, beklenen kar yağışı istenilen etkide olacak mı? kar yağışı tahminlerine gösteriyor Şubat da Ocak gibi sıcak geçer mi işte uzman isimlerin bu sorulara verdiği yanıtlar Ocak ayının sonunda etkisini gösterecek Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Adil tek yaklaşık 10 günlük bir soğuk hava sisteminin etkili olacağı bilgisini verdi Ocak ayının sonuna doğru başlayacak sistemin kar yağışını da getireceğini ancak sistemin ne kadar etkili olacağının o anki hava durumuna bağlı olarak değişebileceğini de belirtti. Profesör Doktor Adil Tekin açıklamaları şu şekilde. 10 gün kadar soğuk hava etkili olacak. Kar yağışı yapabilecek bir sistem görünüyor. Ani bir kar yağışı da olabilir ancak bu sadece bir olasılık. Fakat geçen seneden farkı bu sefer soğuk hava devam edecek yani kar yağarsa yerde kalabilir. Geçen sene ise 6-7 saatlik bir kar yağışı olmuştu ve gitmişti çünkü hava yeterince soğuk devam etmemişti. Şubat ayı daha soğuk geçebilir. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Barbaros Gönençgil ise Ocak ayının sonuna doğru havaların soğuyacağını Şubat ayının Ocak'tan daha soğuk geçebileceğini söyledi. Profesör Doktor Barbaros Gönençgil şu ifadeleri kullandı. Ocak sonunda soğuk havayla beraber kar yağışı olabilir. Ancak kar kuvvetini tahmin etmek için henüz erken. Şehir sıcaklıkları çok etkili olduğu için, yan karın tutunma ihtimali az oluyor. Bu yüzden Marmara Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde, Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı tutunabilir. Kar yağışı yön değiştirdi. Afyon-Kocatepe Üniversitesi'nden iklim bilimci doktor Okan Bozyot, Vironland blokajını işaret ederek, blokaj nedeniyle soğuk hava ve kar yağışının yön değiştirdiğine dikkati çekti. Doktor Okan Bozyut'un açıklamaları 2022'nin sonu ve 2023 yıl başının son yıllara göre oldukça sert geçeceğini söylemiştik ama bu sene Grönland blokajı oluştu. Bu blokaj yüzünden pek çok hava kütlesi Türkiye'ye gelemedi. Yani tam geliyorken yön değiştirdi ve dolayısıyla Türkiye'nin önünde adeta bir set gibi durdu. Bu yüzden de kuzeyden gelen hava kütlenin girişini engelledi. Fakat şimdi gelecek olan hava kitlesi azimle geliyor gibi görünüyor. Eğer son dakika bir değişiklik olmazsa Gronland blokajı kırılıyor. Blokaj kırılınca zaten artık yukarıdan aşağı çok normal bir şekilde hava kütleleri atmaya devam edecektir. 3 Güne Dikkat! Kar yağışı için tahminler Ocak sonunu gösteriyor. Bozyurt'ta sistem değişmezse kar yağışının beklendiği görüşünde. Şu anki sistemlere göre, Ocak 25'ten itibaren hava sıcaklığında bir azalma var. Özellikle 27, 28, 29 Ocak tarihlerinde ciddi anlamda soğuk ve yağışlı bir hava kütlesinin Balkanlar üzerinden Türkiye'ye girmesi bekleniyor. Çok mu etkili kar yağışı olacak? O konuda şu anda net bir şey söyleyemem ama kar yağışı bekleniyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne sert tepki. Ölüp dirildi. Değerli izleyenler, devam ediyor. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Türkiye ile savaş e, savaşmayacağız dedi Erdoğan için dikkat çeken sözler geldi. Yunanistan Başbakanı Mişotakis Erdoğan Erdoğan'la çözümün imkansız olduğunu düşünüyorum. Yunan e, Başbakanı Greekos e, Michotakis Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumunda Türkiye ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Türkiye ile savaşa girmeyeceğiz diyen Michotakis Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok kez konuştuklarını belirterek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çözümün imkansız olduğunu düşünmüyorum ifadelerini kullandı. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Erdoğan ile çözümün imkansız olduğunu düşünmüyorum. 19 Ocak 2023-22.09 son güncelleme, 19 Ocak 2023-22.09 Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumunda Türkiye ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Türkiye ile savaşa girmeyeceğiz, diyen Mitsotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok kez konuştuklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çözümün imkansız olduğunu düşünmüyorum, ifadelerini kullandı. Takip Et Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile Yunanistan'ın sorunlarına masada çözüm bulabileceğine inandığını, iki ülke arasında bir savaşı olası görmediğini belirtti. Türkiye ile savaşa gitmeyeceğiz. İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu, WF, kapsamında bir söyleşiye katılan Michotakis, Türkiye ile Yunanistan arasında son 3 yıldır bir hayli gerginlik yaşandığını, sorunlar için çözüm bulunabileceğini savundu. Michotakis, gazeteci Farid Zakaria'nın yönelttiği, Meis Adası'na ilişkin bir tehlike olup olmadığına, Türkiye ile savaşa girilip girilmeyeceğine ilişkin soruyu, Türkiye ile savaşa gitmeyeceğiz, şeklinde cevapladı. Çözüm Vurgusu Türkiye ile Yunanistan arasındaki temel sorunun Ege ve Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılması olduğunu savunan Miçotakis, Türkiye ile mantıklı yetişkinler gibi oturup temel sorunumuzu çözebiliyor olmamız gerek, dedi. Miçotakis, bunun Ege'nin coğrafi yapısı nedeniyle komplike bir sorun olduğunu ileri sürerek Yunanistan'ın benzer sorunları çözmek için İtalya ve Mısır ile anlaşma yaptığını ifade etti. Provokatif eylemlerde bulunmamız gerekmiyor. ''Yunanistan ve Türkiye'de seçimlerin yakın tarihlerde yapılacak olmasına dikkati çeken Michotakis, bence gerginliğini azaltmak, ortak çıkar konularında çalışmak, anlaşmazlıklarımız olduğunda mutabık kalmak için yöntemler var.'' diye konuştu. Michotakis, anlaşmazlıkların dahi medeni bir şekilde ortaya konulabileceğini savunarak, birbirimizi tehdit etmemiz, üst uçuş veya bunun gibi kaza riskini artıracak provokatif eylemlerde bulunmamız gerekmiyor.'' Değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok kez konuştuklarını vurgulayan Miçotakis, çok zor zamanlarımız olmuş olsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çözümün imkansız olduğunu düşünmüyorum, ifadelerini kullandı. Anadolu Ajansı Bunlar ilgini çekebilir. Ama haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda izledik ve değerli izleyenler biz ayrılan sürenin de sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleriz. Sitemizde alan reklamları tıklayarak da bizlere destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak için de iyi akşamlar deriz. Hoşçakalın.